Herkese yeni bir haftalık vlogtan merhaba. Bu haftayı vloglamak çok istedim. Çünkü bu hafta benim doğum günü haftam. Bugün de Cem'le buluştuk. Newport Beach'te. Bir vlogumda daha burayı çok güzel çekmiştim. Onu da bakar buraya koyarım ama Newport çok beni etkileyen bu o çok Kaliforniya'nın zengin sahillerinden biri olan Orange County'nin bir limanı. Böyle çok da tatlı, hoş bir liman Böyle dükkanların olduğu, kafelerin olduğu bir yerdeyiz. Bugün böyle bir e, pre birthday kutlaması için buluştuk. Nilok başladı. Buradan vazgeçin. Elim boş geldi. Cem o hediyen için çok teşekkür ederim. Çok beğendim. İnşallah güzel günler dilerim. Ben de çok beğendim. Ee, i̇lk alo parçam biliyor musun? 3 yıldır Amerika'da yaşıyorum. O yüzden çok önemli. Sanmıyorum. Hiç alo giyecek bir şeyim yok. Gideyim misin? Allah Allah. Valla. Bir sportifliğin sen de isin. Ay ne alakası Öyle. var. Şimdi kahve içeceğiz. Sabahtan beri kahve içmedim de. I want. Arkadaşlar en son yorum yapmışsınız. Dedem için New York'ta. Teşekkür Yapıyor. ediyoruz. Dedeme, dedemin dedemin fan clublarına. Benim fan club var hayatım teşekkür ediyorum yani dedem için çok destek vermişler they're gonna kill if you let them Şimdi Newport'tan LA'ya doğru giderken Huntington Beach var. Biz buraya bayağıdır gelmek istiyorduk. Ben bu kadardır burada olmama rağmen Huntington Beach hiç görmemiştim. Tabii normalde çok sörfüyle bilinen bir yer olduğu için yazım popüler olan bir yer. O yüzden hani boş açıkçası bu tarihten hani daha sakin. Ama çok güzel bir plajı var. Çok büyük bir plajı var. Şimdi orada bir tane minik bir uh, alışveriş merkezine geldik. Bir mola. Daha sonra LA'ya doğru döneceğiz. <gülüyor> Ben Melrose'dayım. Amca şu an bana çok sinirlendi. Tam bir Türklük yapıp yolun ortasına geçtim. Bugün Melrose'dayız. Ee, benim çok sevdiğim Alfred kahve kafecisi kahvecisi Glossy'e denen yani Amerika'da çok çok çok çok meşhur bir cilt bakım makyaj markasıyla böyle bir ortak çalışma yaptı ve bir lokasyonunun yanında dükkan açıldığı için. Böyle kafe lokasyonunu da onun dükkanına çevirip böyle onun logolarını yaptı vesaire. Ben şimdi onları minik minik biraz çektim. Onları şimdi zaten koyacağım. Ama şimdi de Glossier'in dükkanına gireceğiz. Ben bayağıdır burayı size göstermek istiyordum. O yüzden bu Vlog'da yer aldığı için çok mutluyum. Böyle pink pink, bebek pembesi bir dükkan ve kahveler de öyle. O yüzden ben seviyorum. Yanlara böyle yerler yapmışlar. Kullandıktan sonra oraya koyuyorsun. Onlar dezenfekte ediyor. Böyle bir koruma yoluna gitmişler. Ama dükkan genel olarak bence çok tatlı. Böyle pembe, bitkili, ben çok seviyorum. <gülüyor> Şeker yani böyle. Hatta ilk günlerinde bayağı sıra vardı. Bugün ilk defa yoktu. Ben de şaşırdım açıkçası. Burada siparişiniz geldikten sonra beklemeniz için bir alan yapmışlar. Alacaklarınızın siparişine belli bir sisteme giriyorlar ve siz oradan ödüyorsunuz. Sonrasında bekliyorsunuz ve sizi sesleniyorlar sizin isminizle ve siparişinizi veriyorlar. Doğum günü günüm sabah evde pasta kestik. Sonra bayağı Türkiye'den insanlarla konuştum. Kalan o yüzden bayağı öğlene kadar evdeydim. Zaten Pazartesi'de biliyorsunuz. Kutlamıştım. Şimdi böyle bir dışarı çıktık biraz gezmeye. Evet ne mi geldik. arada? Beniz'de benim en sevdiğim yerlerden biri ama aslında hafta sonu dışında çok neşeli olmuyor. Bugün de böyle biraz sakin. Ama biz anlaşık mutluyuz. Walk along that street, talking nervously be Closer won't be long now, you made me write this song, yeah You say but don't know how, be far away from town Talk until we can't no more, yeah. Manhattan Beach'e geldik. Manhattan Beach'i en sevdiğim sunsetlerden bir tanesi. Ee, yukarıdan çek. <gülüyor> çok güzel. Normalde yemeğe gidecektik ama bu hastalık durumları çok kötü olduğu için açıkçası böyle stres olarak bir yemek yemek istemedik. O yüzden onun yerine dedik ki biz böyle gidelim güzel sevdiğim sahilde güneşi batıralım balonlarımla. Birazını aldık balonlarımın. Katarak falan çekileceğiz. Sakin bir gün Feels <Gülüyor> Doğum günü. Doğum günü haftan bittiyor Mami. Hmm. Bugün telefon almak bu zaman geçirdik. Onunla ilgili bir video yapacağım. Geçen sefer iPhone 11 ile ilgili bir video yapmıştım. Çok da izlenmişti. O yüzden bu sefer de iPhone 13 ile ilgili yapacağım ve bana çektirdiklerini ve sevdiğim şeyleri anlatacağım. Ayrı bir videoda kesin. Onu çok güzel al. Bir kap ve şey krize. Midem çıkıyor. I love this song the radio olsun dün demiştim ama karar verdik değil olarak Venice'te Rose Avenue'ye geldik benim çok gelmek istediğim bir yerde çok yabancı olmadığımız bir Blue Stone'a geldik. New York'ta da diyorum ki sizin de yabancı olmadığınız bir şey kadar çok Blue Stone çekiyorum Evet bu Blue çok güzelmiş. Hoşumuza gitti. Güzel. Evet bugün artık Vlog'un son günü olsun. Ben de bilmiyorum neler oldu. Biraz önce Blue Stone'da yeni gelen Bella Hadid'in bulduğu bir sağlıklı bir içecek markası var. Ve Bluestone'la anlaşmalı oldular. Artık orta satmaya başladılar. Ben de Bluestone'un ambassador olduğum için onu çekmem gerekiyordu. Biraz önce onu çektik. E, tadı, tadını çok beğenmedim. <gülüyor> İçinde vitaminler falan var. ve değişik bir şey. Şimdi de deniz kenarına giriyoruz. Son böyle bir deniz havası alıp artık haftayı bitireceğiz. <gülüyor> Oh, my God.